Gelecek Bilimli'ye hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsol. Bugün bir special. Gelecek Bilimde için çok special bir şey bu. Bir kerelik yapacağımız herhalde bir durum. Burada, Hollanda'da sevgili arkadaşlarım zaten Cansel ve Fatma'yı doktora günlüklerinden tanıyorsunuz. Aytaş da yine aynı grubumuzdan. Ben Dert grubu diyorum ona. Oradaki arkadaşlarımızla bir hafta sonu kaçama yaptık. Bir tatil evine geldik. Fakat havayı görüyorsunuz. Size burada şöyle bir program çekelim dedik. Hollanda'da doktora ve yaşam üzerine hafif böyle samimi, kendi gündelik şeylerimizden de olan e, ve Survivor'a biraz benzeteceğimiz bir e, program çekelim istedik. Bazı sorular hazırladım. Hemen o zaman e, başlamadan önce şunu da söyleyelim. Biz buraya gelmeden hepimiz hızlı korona testi yaptık. Testi e, Fatma gösterebilmeye benzediğini Hızlı korona testi yaptık ve hepimizin negatif yani bunu yaptıktan sonra buraya yani geldik bu programın çekimi sırasında küçük koronaya zarar verilmemiştir diye. O zaman başlıyorum kızlar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle kabul ettiğiniz için. Evet. Peki şimdi ben de burada doktora yapıyorum. Ben kendimi çok kısa tanıtayım. Beni zaten kanal biliyor. Sonra size geçeceğim. Erasmus Tıp Merkezi'nde epidemioloji doktorası yapıyorum. 2017'de Hollanda'ya geldim. Gerisini biliyorlar zaten. Sizden de bunu bekliyorum. Yani ne çalışıyorsunuz, ferda doktora yapıyorsunuz, ne aşamasındasınız? Kimsiniz bir de, Kimsin necisin? <gülüyor> Senden başlayalım. Ee, ben de DERF'te doktoru yapıyorum. E, Material Science'da, malzeme biliminde doktoru yapıyorum. E, bundan daha önce Master'ımı Amerika'da, Üniversitesi e, of Florida'da yaptım. Daha öncesinde ise Boğaziçi Üniversitesi'nde makine makinomi Tamam. Adın neydi? Aytaç. Aytaç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ona göre gömeceğiz göre de. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. e, merhaba, ben Cansel ben de eee e, kimya kimya mühendisliğinde e, uygulanabilir bilim uygulamalı bilimde doktorum yaptım. Tez e, bitirme, doktor alma alma sürecindeyim. Mm Hı -hmm. e, şey lisansım ve e, master'ım ODTÜ'den. Tamam. Anabilim dalı çıkışlı kimya. Kimya mı? Tamam, yani, Merhaba ben Fatma ben de aynı tür defterim doktoramın son senesindeyim tezimi yazım aşamasındayım. E, master'ımı ve e, lisansımı İzmir'de yaptım önce Ege'de sonra Kadir Çelebi'de ardından doktora'ya Hollanda'ya geldim. Şimdi, nasıl geldiniz? Çünkü benim bu programdaki amacım bize çok fazla soru geliyor. Hollanda, yurt dışı Avrupa diyelim. Özerine de Hollanda. ya işte yüksek lisansına nasıl gelebilirim? Nasıl geldiniz? Buna çok kısaca bir anlatmanız istiyorum hikayenizi. Kim ister? Kim Tabii ki ben başlayayım. Sarı sınırlar Ben buraya ilk gelmem. Master'ımı yaparken, Amerika'da yaparken, Amerika'da yaparken bir exchange study yapmak istedim. Ben orada yaşadım, ee, İsveç'te de yaşadım, Amerika'da da yaşadım, gittim. Ee, Hollanda'da da yaşadım. Hollanda'nın farklı şehirlerinde işte ben öncesinden Lahey işte. O, Danhak e, buradaki herkes söyledi ama Lahey, lokallerin gittiğidir. Ee, Lahey'de yaşadım, Amerika'da, Washington'da yaşadım. Ne ee, haber kız? WhatsApp girl? Ee, onun için hani Avrupa'da üniversite bakıyordum, DERF'te geldim, Amerika doktorumu yaptığım üniversite. Bizim Erasmus'ta Avrupa'ya gitmiş gibi değil mi? Değişim. Olmak, değişim öğrencisiyle geldim, de olarak geldim buraya. Ondan sonra ben çok sevdim. Burada insanlarla tanıştım işte, hocalarla vesaire tanıştım. Daha sonrasında Amerika'ya döndüm, Amerika'da zaten çalışıyordum aslında orada. Amerika'da çalışırken, ee, burada çalıştığım hoca bana şey dedi hani doktor yapmak ister misin dedi. Biraz sonra düşünme, dev iyi bir üniversite. Tabi burada biraz araştırma da yapmıştım ilk başta. Ondan dolayı hocalarla aramı iyiydi zaten. Ama asıl düştüm, neden olmasın dedim. Hayır bir de Aytaç konuşa, konuşa konuşa konuşa Sanki bir tek doktora yapan o. Yok efendim, Hoca sonra doktora teklif etmiş. Hangi hocan ki? Öğrenciye doktora teklif ediyor ya. Var mı böyle bir şey? Kimi kandırıyorsun? Sonra işte yazar kaldır. burada o diyor, diyor yani. ki, o kadar iyiyim ki bana doktora teklif edildi <gülüyor> diyor yazar burada. Bu bu da olabilir arkadaşlar. İşte bu bir diyelim, örnek hani, Doğru insanlarla çalışmak şansı. Ne tür? Kim? Ne tür? Onu şimdi birazdan soracağım. Can sen? Ee, ben dok şey, masterimin ikincisini bitirdikten sonra. Benim elimde bir tane uçak bileti vardı fotoğraf makinesiyle, hı hı. bir fotoğraf makinesi almıştım. Hı hı. Öyle uçak bileti çıktı bana bedava iki kişilik. Avrupa'nın istediğin yerine bir sene boyunca kullanabiliyorsun diye. Yazımdı. Ben işte master'ımın ilk senesini bitirdim. İkinci senemin böyle işte kışında, Ocak, Şubat gibi iki haftalık Hollanda gezisi yaptım. Şehir şehir, üniversite, üniversite, Hoca Hoca'ya tanışıp. Hı hı. Onlardan işte doktora konunuz nedir? Olur mu, olmaz mı bilmem ne falan diye. Aslında yani kendi networking oluşturmak gibi. Hı hı. Sonrasından da e, aradan seçtim TÜY defte. Biraz evet. ismi için, biraz konunun e, beni çok çekmesi, farklı, biraz daha böyle hani değişik alanlara değini oluşu. Biraz da DEFT. Ya, bir de diyorsun Gelmiş diyor ki ben buraya işte tatile geldim, hocalara görüştüm falan da filan da. Yani gitmiş hocam bir tanesi görüşmüş, şansa. var. Hocalar demiş ki hadi gel acımış buna. Tepine bakmış herhalde. Ondan sonra devam demiş, ne yapsın işte gelmiş o da burada doktora yapıyor. Bitiriyor gerçi hepsi bir arada. Tabii hepsi bir arada. information <gülüyor> hani e, doktora günlüklerinden hani konusunda anlattı detaylarını seçtiğini, işte Excel listesi yaptığını anlatmıştı canım. Instagram hesabımıza gelecek bilimlerin o tv kısmında bulabilirsiniz. Güneş Fiziği Kimyacısı diye e, yaptık Fatma? E, i̇şte işte yurtdışına ben lisans döneminde Erasmus'ta Finlandiya'ya gitmiştim zaten. Hı hı. O zaman yurt dışında yaşanabilir, yurtdışında okunabilir diye bir fikir edindim ama yurt dışında doktora yapayım diye bir düşüncem olmadı. E, Master'ımı yaparken e, başvurduğum birkaç pozisyondan prolet yedikten sonra bir arkadaşım, Tuğba, hayatımdaki çok kritik insanlardan biri, o dedi işte TÜBİT işte 22-13 yurtdışı doktora bursu programı var, hani başvursam. dedim, bana mı çıkacak? Ama başvurdum, oldu. Ardından... Yine Tuğba'ya önermişti. TÜVDELT hani güzel bir yer işte bir bak. Hocalar de var falan. TÜVDELT'e başvurduğumda TÜVDELT bana işte iki yıl burs veriyor. Ama grupla yazıştığımda dediler tamam sen iki yıl gel. Geri kalan iki yılı biz zaten seni araştırma görebis olarak alacağız. Öderiz. Hı -hı. Projede senin Biyo olduğum için Biyo ve bölüm makine mühendisi buna uygun bir proje olsun. Böbrek taşı çalış. Kriz Tezvaçma grubundayım çünkü öyle karar verildi, öyle böbrek taşı üzerine doktorunu bitirmek üzere yok. Fatma'nın konularını da detaylarını yine Instagram'da aynı evet. yerde bulabilirsiniz. Neydi senin böbrek taşı biyomühandisi yani, evet. demiştik sana, da. Aytaş da bitirsin, doktoru zaman onu da alacağız. Çok evet. az kaldı, çok az kaldı. Ay yemin ediyorum gerildim. Kolonyamı da aldım, suyumu da aldım yatışıyım diye ya. Gelmişim üç gün tatile. Yok güneş kaçıyor. Yok gelin size soru soracağım. Ya yani mecbur muyum ben ya? Gelecek bilim için video hazırlamaya? Çok bunaldım. Bir değil, iki değil, üç oldu ya. Gerçekten bu cihazat artık ne yapmaya çalışıyor hiç anlamıyorum da. Ya Batman konu olarak kalmış. Allah saniye. Ya, ya hadi kanalın ismini bilmiyordu ya. Hala gelecek bilim diyor. Gelecek, ne zaman gelecek? Gelecek bilim değil. Gelecek bilim de. Şimdi şeyi de söyleyelim. Ee, siz üçünüz... Ya doktora hani tezi bitirmişsiniz, işte def, de, savunmasını yapmak durumundasınız ya da son yazmalarındasınız. E, ben de birinci senemi bitirdim. E, hani şey olarak güzel oldu, hani farklı açılardan, zamanlardan verebiliriz. Şimdi Hollanda'da doktora yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli gibi bir sorun var. Orada toparlanmak için şu geldi aklıma, anlattıklarınızda hepiniz bir kere biraz şans, bir kere. O hepimize Yani biriyle tanışmışsın, sen işte bir fotoğraf makinesi tanışmışsın, bilet çıkmış, o seni de. teklif edilmiş mesela. Benim hikayemde de gene ben de Instagram'da anlattım bunu hani uzun uzun ama ben de kısaca geçeyim. Yüksek lisans yapmaya e, ODTÜ değilmişim psikoloji bölümünde. Bitirirken yüksek lisans soruyorum, Türkiye'de de yapayım, yurtdışı hiç yoktu. E, ortak noktalardan biri bir şans iki olabileceğinin... İnanılması yani Ola, olabileceğini inanmak yani Fatma de olabiliyor şu an yani yurt dışına gitgilebiliyorum bana çıkmaz ki ya çıkar mı deneyeyim bir de bu aşama var yani öncelikle hayallerinize sınır koymayın yurt dışı olabilir mi olabilir hani açık gidin değil mi en önemlisi o birincisi o. <gülüyor> <gülüyor> Cevdet de oraya oturmuş yönetmen gibi. Ay şarkısını çok beğendim o mı da. Gel oturum şuraya. nasıl geldin ya, ne yaptın ne ettin? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun, para yetiyor mıdır, mıdır, mıdır, mıdır. Sanki kendini bilmiyor. Hayır bir de yani. kendi üç buçuk sene yapıyormuş. Saçmalığa bak. Biz manyak mıyız? Dört sene en az. Üç buçuk seneymiş. Yapardım ben de psikolojisi doktorası, neuroscience'da. işte, <gülüyor> şans. Ee, i̇kincisi şans. Bende de öyle oldu. Bir arkadaşım burs aldı. Dedim ki ama yani bursa sözü ben de alırım. Çünkü ondan önce imkansız hani Avrupa'dan burs almak gibi bir şey. Bursa'la yüksek lisansa geldim, yüksek lisanstan sonra e, iki sene kadar e, asistan olarak ve öğretmen olarak çalıştım, bir yandan doktor aradım, sonra da başvurduklarım için 15-16. falan red sonra doktoraya girdim e, şu anda da. Dolayısıyla üçüncü alacağımız şey de azim. Vazgeçmemek. Yani bir sürü de yedikten sonra değil mi? vazgeçmemek, moralini bozmak ama bunların haricinde şey de görüyoruz. Bir tane yol yok. Hollanda'da doktora yapmak için. Onu da Doğru. görüyoruz. İşte Master'a gelip benim gibi gitmek var. ya direkt. Yani Amerika'da Amerika'dan bir var falan. Sizce yapmak isteyen, şu an bizi Türkiye'den izleyen ben Hollanda'da doktora yapmak istiyorum diyenler ya da belki yüksek lisans ama hani doktora diyelim nasıl bir yol izlemeli? Neler söylersiniz? bunlara ek olarak. Şerbest. Kim istiyorsa o <gülüyor> Hadi ben başlayayım. Hadi ee, Yani ben öncelikle şöyle düşünüyorum, hani lisans yapan bir öğrenci olarak düşünseniz. Sonuçta doktora e, hayalleri, doktora amaçları o zamanlarda başlıyor. Hı -hı. Ben şu an lisansa geri dönüp baktığımda şunu yapmak bence Öncelikle bir araştırma konusu seçmek lazım. Hani benim ilgim nedir? Hı -hı. Ben onu mesela e, makine mühendisliği geçmişim var. Ben oradayken e, material science, malzeme bilimi çok sevmiştim okuldayken. Hı -hı. O tarafta zaten hani okuldayken, daha lisanstayken ben biraz araştırma yapmaya başlamıştım. Hı. Orada onun bana çok paylaşı olmuştu. Ama şu anda mesela şunu görüyorum, mesela benim kendim yapmadım ama daha önce hani geriye gitsem yapacağım şey, şu şey olur. Ee, lisanstayken, yaz, yaz aylarında Hı. buradaki hocalara yani mail atıp gelip burada araştırma yapın. Staj, bedava işçi oluyorsunuz. Diyorsun staj. Ha? Hani <gülüyor> e, siz aslında şey yapıyorsunuz, bedava işçi Hı. oluyorsunuz. Hı. Ama bu, çoğu üniversitedeki insanlar buna teşvik ediyor çünkü bir, e, Lisanstaki e, öğrencinin hani çok istekli olduğunu görüyor. Hı -hı. Kimse aslında sizi yani geri çevirmez bundan evet, dolayı. Evet. Yani eğer kendi pozisyonu yoksa e, başka birilerine yönlendirir. E, sizin de avantajınız şu oluyor. Gelip burada insanlarla tanışıyorsunuz ve bir konuda tecrübe ediniyorsunuz ve dolayısıyla hatta yurt dışında yaşama tecrübesi ediniyorsunuz. Yani bu kaç bir... ay, bu kaç aydır yani? Evet. İşte evet. Bir... Ne kadar bütçeniz varsa çünkü hani buradaki tabii. yaşama para vermiyorlar değil mi bu stajda sonuçta? Ee, yok staj için para vermiyorlar tabii ki. Hani bu bin bin situation oluyor, bin kazan kazandırma. <gülüyor> Eğitim. <gülüyor> kazan durumu oluyor. Bir de mesela şunu ben gördüm son yıllarda Türkiye'den işte benim çalıştığım öğrenciler geliyor işte lisans öğrencileri de, master <gülüyor> öğrencileri. Erasmus bursları varmış. O ben staj daha staj için, evet, evet. staj için. Yani maddi durum açısından da hani öyle bir destekler de var. Böyle bir burs alıp gelip yurt dışındaki iyi üniversitelerde staj yaptığınızda, bir network oluşturduğunuzda Hı -hı. E, ileri vadede o insanlara çalışma şansınız çok daha fazla oluyor. Çünkü Hı -hı. bugün bir doktora başvurduğunuzda, benim kendi çalıştığım böyle bir doktora ya başvurulduğunda yaklaşık 300-400 tane başvuru geliyor. Hı -hı. O 300-400 başvuru için zaten hani sivrilmek açıkçası çok zor. Ve neye bakıyorlar insan? Daha çok hani tanıdığım kim ha, var, daha net görmüştüm, net görmüştüm. Aynen evet. öyle. Hı hı. Onun için ona bakıldığından dolayı hani bu insan daha önceden çalışacağını planladığın insan, daha önceden bir iletişime geçmek bence çok mantıklı hı. bir hamle oluyor. Yani iki, üç şey var. Bir, yurt dışında hiç yaşamadıysan onu tecrübe ediyorsun, simüle ediyorsun. Ben yapabilirim, yapamayayım, bu ülkeyi seviyor muyum, sevmiyorum. İki, oraya gidiyorsun dediğin gibi orayı tanıyorsun, o kişiler seni tanıyor sonraki başvurularda. Üç, bazı stajlarda çok güzel hani alandan alanda değişir ama bilinmesi gereken bir yöntem öğrenebilirsiniz ve o yöntem daha sonra size altın bilezik. Mesela ben yüksek lisans stajımdan iyice bir FMRA e içeren bir stajı özellikle seçtim, merak ediyordum. Ama bunu öğrenirken öyle bireye, bunun lisansı da varmış. Hani bunu yapmaya ilk ben alayım dedim bunu, zorunlu değildi ama hocam da yardım etti sağ olsun, aldım. Onun sayesinde sonra çalıştım mesela hani belki doktora bunu geri dönecektim Türkiye ye. Türkiye'den yeni gelmek zorunda kalacaktım. Orada hani buradaki yıllarımı doldurdum, çalışabildim, para biriktirdim falan. Yani bütün bu artları da oluyor. Mesela benim bir işte takipçilerimizden bir gelecek bilimleri e sosyoloji mezunu, o bilim çalışmak istiyor mesela farklı bir şey çalışmak istiyor. Ve biz onu birlikte işte mektup falan yazdık, bayağı uğraştı o da başvurdu. Şimdi geldi mesela, atıyorum göz takibi, eye tracking çalışacak ve eye tracking tecrübesi olacak o çocuğun. Yani master'a daha girmeden, lisans bitirdi, master'a daha girmeden hani bu yöntemle ben çalıştım. Bu yöntemle ilgili bilgim var, tecrübem var, böyle bir şey de yakalayabilirsiniz. Bu da hani seçerken... Bir şey ekleyebilir mi? Tabii tabii. dediği Erasmus, hani sadece stajda olma benim gittiğim Erasmus'ta, lisansla gittim. İstesem Finlandiya'da yüksek lisansa da devam edebilecek network orada oldu. Hı -hı. Ama ben Türkiye'ye Erasmus e, programda da söylemiştim. Zaten temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde devlet Türkiye bize Hı -hı. para veriyor. Evet. Onun üzerine ailenin bir katkısıyla, rahatlıkla evet. olmalı Çünkü öteki gibi sen staja gidiyorsun, adam tamam diyor sana. Ama burada yani kiran var, yemen içmen var, bir sürü sigortan var, masrafın var. Onlar, hele ki yani Euro, TL şu an şey durumda, iyi durumda değil. Biraz zor olabilir ama Erasmus'un ülkenin gelir düzeyine göre bazı size verebiliyor. Lisanstayken onun kaçınmaları lazım yani, eğer yurt dışında şey yapmak istiyorsunuz. Ben hani. ekliyorum başka Ekle, bir yol, ekme. o zaman göstereyim. Başka bir yol, evet. Şimdi doktora dediğimiz illa üniversitenin içinde yapılması gereken bir şey değil. Şirketlerde de yapılıyor, hmm. araştırma istitülerinde de yapılabiliyor. Ee, Hollanda basında konuşuyorum ki her ülkede kesin yani çok fazla seçenek var ama e, farklı şeylere de bakılabilir staj için, yazın için. Yani Euro olmuş 9-10 e, dolar aynı şekilde nereye gitsen çarpı 9-10'lardayız şu anda. Madde açıdan çok zorlayabilir. E, ama ve lakin staj olarak bu işte startup firmaları ya da işte e, üniversitelerle beraber çalışan institülerde Hı -hı. E, staj yapıp yazın normal şirket olarak. Hı -hı. Aylık yaklaşık 500 euro falan veriyor. 500-600 yani euro. diyorsun. Tabii tabii. Ama staj. Süper. Zorun stajlarını. Ee, oradaki araştırma, geliştirme laplarını, üniversitelerin imkanlarını falan kullanarak hı. zaten bir e, öyle bir yola girip orada bir network yapıp devam edebilirler. Aynı zamanda TÜİDARF'ta da olan bir seçenek PD'ing programı. Hı. Hı. Do mühendislik doktorası. Hı. Mühendislik doktorası. E, bildiğim kadarıyla 3 sene. Evet. Hı hı. E, Uzatıp tekrar... E, İki, İki mi? O İki mi? Dört yıla tamamlayacak şekilde ha, de yapalım. Evet, önü, ha. Aynen, önü de çok açık ve e, farklı kanallara da geçilebilecek bir şey. Yani doktora yaptıktan sonra akademi devam etmek için ya da genelde işte şirketlere... Evet. Şirkete gitmek için büyük bir avantaj. Evet, evet. Hani ucunu da açık bırakmak gerekiyor biraz da doktora da evet. akademide evet. mi değil mi diye. O da bir seçenek. <gülüyor> evet arkadaşlar, şeyi konuştuk hani... Almantık doktora yapmak vesaire ama şunu bilmiyorlar mesela doktorunun burada profesyonel bir iş sayıldığı yani bir öğrenci gibi de geçiyorsun ama doktora adayı kendidir, PhD kendidir ve bu profesyonel bir iş yani ne demek? Maaş alıyoruz. Hani Employee. Employee. Çalışarız ve maaş alıyoruz. Normalde çoğunluğu. Tabii maaşın içinden vergisi var. Bu maaş alınıyor dolayısıyla siz bir profesyonelsiniz. Yapmanız gereken araştırmanızı yapmak, bazen eğitim vermek, tez danışmanlığı, master tezlerine danışmanlık yapmak gibi görevlerimiz oluyor. E, bu aslında önemli bir bilgi çünkü yani ben doktora eğitime geldim nasıl geçineceğim derdi yok aslında. Hani Bu evet. parası var ama bu para da aslında hocanızın genelde aldığı bir burs değil mi? para para. Yani, sınırlı bir şey. O yüzden birçok 200 kişi başvuruyor mesela bir doktora bursuna. Bir kişi alınıyor. O bursu almakla pozisyonu almak aynı gibi e, düşünüyoruz. Bir, böyle bir yol var. Bir de Fatma'nın dediği mesela ben 2 yıl bu bana maaş vermeyin. Ben burs aldım Türkiye'den, bunu getiriyorum da hmm. diyebilir ama her halükarlarda bir maaşlı doktora yapıyoruz değil mi? Mesela onu, onu anlıyorum. Bir de şeyi anlatın, süreç nasıl? Hani girdin, neler yapıyorsun, işte tez dedik, savunma dedik, bunlar ne? Bunu bir e, anlatalım izleyicilere basitçe. Yani i̇stersen önce şeyden bahsedeyim, yani hmm. Hollanda'daki doktora diğer ülkeleri göre biraz farklı. Yani Avrupa hmm. içinde de kendi değişiyor, de değişiyor, hmm. Amerika'ya göre değişiyor. Hollanda'da PhD student değil, yani PhD öğrencisi değil de, PhD candidate olarak geçiyorsun hmm. yani. Adayım. Adayım. Adayım. Adayım. Adayım. Doktor Doğru doktor PX dirimuz, filosofi of do Dok doktor adayı. Bunlara o kadar alışmışız İngiliz okulatörü. Çünkü evet. şey zorlanıyorsun değil mi? Evet. Doktor adayı. Doktor, doktor, Adayım. Doktor, Adayım. doktor adayı. olarak geçiyorsun. Hollanda doktoru 4 yıl. Hı. Yani çoğu alan için. Tıbbi yalan da 3,5 yıl mesela. Benim yaptırman 3,5 yıl. söyleyeyim. Mesela ben mühendislik de yapıyorum. Mühendislik için 4 yıl hemen hemen. 4 yıl. Ster marka da 3 yıl Amerika'da çok fazla Ama yani bu 3 yılda bitmiyor. 4 yıl İngiltere'de de insanlarda da Hollanda'da ilk başta başladıktan sonra ilk bir yılın sonunda bir gomo -no gom meetingi oldu. Gonoğu tamam ya da devam. Tamamı tamamı, yani tamam da işte. Tamam devam. Tamam, tamam devam. Tamam devam. O da biraz zor. Geldi Londra'ya da o zaman dediğimiz abi. Zaten gol demişler. Bak üzülmüştüm. Gidiyor muyum ya? Bizi yapamam ya. Bizi de devam. Tamam. Gon'rogo'dan sonra aslında karar veriyor. Sen devam edecek miyim mi etmeyecek miyim? Ama aslında çok formalite bir şey. Belli oluyor zaten. Yani e, GoNorgo'ya gelmeden devam etmeyeceksen zaten belli olmuş oluyor. Hı. Yani e, benim gibi bir istatistik var ya %98'i falan tamam devam ediyor hı. Hollanda'da. Ya da süre veriyorlar sonundan biraz daha, bir daha giriyorsun falan. Yani hı. 9 ay falan geldiği şeylere de var. Benim bir arkadaşımda kadar... oldu mesela, biraz şunlara şunlara dikkat et, Aynen. yoksa olmuyoruz bak benim falan, falan, şey falan, falan. falan Aynen. diye. 6 ayda, 9 ayda uyarı hı. veriyorlar. Evet, evet, iyi evet, evet. 9 ayda seni bir sonlandıracağız, toplantı yapmadan bir haberin olsun diye. Bir e, teklif evet, oluyor. Evet. Zaten son iki sonra, ay harcılığı yapmaları gerekiyor. Ondan sonra go-nogoy'da bitiriyorsun. Hı -hı. Ondan sonra ikinci ve üçüncü sene. Aslında üçüncü sene en zorlu sene oluyor genelde Hı -hı. doktorlar için. Dört sene olan doktorlarından bahsediyorsun. Ne yapıyorsun? Araştırmalı yapıyorsun. Hı -hı. Ders, Ders verebilirsin, derse girebilirsin. Aynen. Öğrencin olur, master Ver, tezi, e, lisans tezi. Veresini Bir yerde de. değil ama işte, onun için de verebilirsin. Bizde bir de değil mesela Hı -hı. Bendeki bendeki biraz daha farklı mesela kendi açımdaki şey tacımeni bahselersem benim aslında şeyin iş verenim MBO yani buranın e, Tubita diyeyim hani Tubita ondan dolayı e, funding yani para oradan geldiğinden dolayı e, bizim işte şeyde endüstride olan e, partner. Şey, partnerler, partner, partnerler, partnerler ortaklarda. Yani. Onlar için de birçok bir iş yaptım ben. Hı -hı. Hani endüstri için de birçok iş yaptım. Parasını sen mi aldın yoksa? Yok zaten para aldın. her şey için, doktor için para oradan geliyor. Hı -hı. Onlar zaten karşılıyor Hı -hı. parayı. Hı -hı. Ondan dolayı onlar için hani onların araştırma geliştirmesine yönelik birçok bir iş yaptım. Onun dışında kendi araştırmanı yapıyorsun tabii ki tezine yönelik araştırmayı Hı -hı. yapıyorsun. Ve hani biz, araştırma, scientific bir research oluyor zaten. E, ondan sonra son seneye geldiğinde, e, son sene de tabi bu süreçte bunun dışında e, işte lisans öğrencileri e, supervise ediyorsun. Hı -hı. Master öğrenciye öğrenci danışmanlık yapıyorsun, Hı -hı. E, başka neler yapıyorsun, Bun, bunun dışında işte öğrenciye ders veriyorsun. Hı -hı. Bunlar çok önemli şeyler e, ve son seneye geldiğinde son zaten 6 ay sadece tez, yapmaya, tez yazmaya ayrılmış bir süreç oluyor. De facto biraz öyle oluyor aslında facto, her zaman olmasa da. Öyle oluyor. Hı -hı. Ee, bu tabii ki süreçte akademik makaleler basıyorsun, ee, halen basmaya devam ediyorum. Son dönemindeyim ben tezimin artık, son bir hafta falan. Aslında bu süreçte tezi bitirmeden de postdoc olarak, yani postdoktor research olarak başlayabiliyorsun. Doktor sonrası olarak da kontrat verebiliyorsun. Devam ediyorsun. Ben mesela şu anda öyle devam ediyorum. Hı -hı. Ee, tabii ki biraz çok hafif daha farklı bir alana kaydım. Çünkü şunu tavsiye ederim doktora sonrası devam edenlere. Hı -hı. Kendi alanınızdan, hani rahat olduğunuz alandan biraz çıkın, başka alanlara evet. kaymaya çalışın. Ben tabii ki alakalı ama biraz daha farklı bir alana kaymaya çalıştım. Şimdi 3 boyutlu implantların, üretilmiş implantların, 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş implantların vücuda uyumunu sağlıyor. Çok güzel da uçuklar. Evet. Peki ne şey, olacağım? tezini yazıyorsun, tez dediğimiz arkadaşım burada bir basılan bir kitap haline geliyor. Bilimsel bir kitap haline, roman falan değil, bildin bilimsel bir kitap haline geliyor. Onun chapterları, bölümleri de yazdığınız makaleler olabiliyor bazen. Bazen basılmamışsa ama araştırması varsa da oraya bölüm olarak da yazabiliyorsunuz böyle bir başı sonu belli olan bir konuda sizin doktora konunuzda bir kitap çıkarıyorsunuz ve bu kitabın yeni olması gerekiyor mi yani literatüre sizin bir katkınız bir daha, dört dört yolda, dört. daha önce yapılmamış hani yeni bir şey katan bir araştırma oluyor Evet arkadaşlar ışık bizi biraz değişti güneş açtı falan o yüzden bir ayarlama yaptık şimdi devam ediyoruz Cans'e ne ekleyeceği bir şey vardı sonra defansa geçeceğim Sadece ders vermiyor Hı -hı. aynı zamanda da alıyoruz evet. ama lakin Bunlar böyle. Türkiye'dekinden Hı -hı. daha farklı. Ee, e, 45 kredimiz var 3 ayrı kategoride almamız gereken TÜRDAK bazında konuşuyorum şu anda birçok teknik üniversitede de, Hollanda'da sanırım aynı. Sizde de öğrendi mi? Gelmiş bile de ders alıyordu ya ne dersi yani? gidiyorsun workshop böyle bakıyorsun izliyorsun bir şey öğreniyorsun. O kadar ders match değil ya. Ders için insanları korkutuyor. Sanki bir şey becermişler gibi gösterme yaşıyorsa. Kolay bir şey, hiçbir önemi olmayan bir şey. Ya ikisi de yok dersi veriyorsun, yok öğrenciye ders veriyorsun. Kaç öğrenciniz oldu ya? Ben 17 öğrenci bezin ettim yani. Siz kime, neyin? Ya ders değil, daha çok workshop gibi hani böyle işte kendi alanınızla ilgili değil de kişisel girişimle ilgili mesela. Hı. Portföy diyorlar hatta anladım oraya koyuyorsun ama şeyde kredi oh, Kendi ilgili. 15 kredi alanında. <gülüyor> yani kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi kredi yani şey doktora da derslere de girebiliyorsunuz, kendinizi geliştirecek olabilir, yazım dersi olabilir, araştırma teknikleri sunum dersi, olabilir. Ve not sunum... önemli değil, evet, sadece geçtin geç, kaldın geçtin gibi. Kaldın ve ya sadece sitesi... gitman ya gerek. Ya ders evet. gitmen gerekiyor sadece. Aynen. Ya da işte ufak tefek ödevler falan ama hani o e, Türkiye'deki gibi bir büyük strese sokan sınavlarda alma geçme arzusu var. Doktorluk yeterlilik sınavı var doktora. Evet, yani. evet. Burada öyle bir, bir şey de yok. Go, no, go evet. Gonogo no, gibi. Gonogo sınav hazırlanmanın ilgisi. Sadece şey gibi. sunum. Evet. Mühendislik evet. dersleri evet. gibi değil yani kendimden evet. yatırım evet. olan dersler. Evet. Evet. Yani mesela evet. bir örnek mesela bence güzel o olabilir. daha hani evet. şey e... Olsun olsun diye kafada. Evet. Mesela ben şey ders almıştım, kendi işte sunum yapmak için, scientific sunum yapmak için hani hmm. böyle işte ipuçları veren, sana yardımcı olan ders almıştım. Mesela bir hafta falan sürmüş, çok hmm. aslında uzun bir dersti. Normalde bir gün sürüyor ya da yarım gün sürüyor. Ben işte çok, çok uzun bir ders almıştım. Mesela o bana çok faydası oldu. Ben işte konferanslara vesaire gittiğimizde, bu arada aslında bundan bahsetmek önemli bence. Hmm. Doktora sırasında sürekli konferansa gidiyorsun. Dünya her yerde konferansa gidiyorsun. sunuyorsun değil mi orada? Araştırmanı sunuyorsun. Evet, bu e, ödenekler içerisinde olduğu için zaten yapılması da gerekiyor. Karşılıyor hiç, okul hiç karşılıyor. Hiç gitmeme evet. gibi bir durum söz konusu çok nadir durumlar. Evet. Genelde bütçenin içinde göndermesi de gerekiyor. Evet, genelde Öyle senede 2-3 defa gidiyorsun konferansa. Evet. evet, evet. Bana mesela şey demişler, bir uluslararası bir ulusal e, konferansa hiç. var paramız. Hani seç yaparsın. Diye. İlk sene değil ama mesela şimdiden bakacağım. bir bir Ya da yaz okulları, kış okulları. Hı -hı. Hı -hı. Onlar da daha iyi. Peki o zaman bir de şey bitirelim. Şimdi bitirmeye doğru geliyoruz şeyi. Ee, savunma dediğimiz, defans dediğimiz ne? Doktora savunması. Hepimiz gerildiği yani. yer. Evet. Şu an... Bir <gülüyor> tane katı giriyor sekreter. Elinde çubuklu. Onun yere bas, basmasıyla başlayıp onun yere basmasıyla Kadın ya da erkek veya... olabilir o. Pedal, pedal, evet. da pedal kır... deniyor bunlara. Hadi, o asaya pedal deniyor. onları şey gibi eğitim meşalesi anlamına geliyor o. Hatta böyle evet. tren, törenlerde falan da bütün profesörlerin önünde o yürür. Hani ben bunu taşıyorum diye evet. O özel bir görev, seremoniyel bir görev. Ee, başlatıyor, Aynen. kapı kapanıyor, kilitleniyor gibi bir durum var. Siz orada bir 45 dakika bir jüriye karşı ya da bir saat e, jüriye karşı e, şey yapıyorsunuz, e, kendi tezinizi savunuyorsunuz, jüri de o alanın bilenleri oluyor. Evet. Bazı savunmalarda tezinizle ilgili bir halka kısa bir özet presentation var, bazısında yok. Bazıda 45 dakika bazıda, biz sen onun için dedi. Ama e, profesyonel bu kısmı denemiyor zaten. Evet. Biz kendi evet. yakalanıyoruz. Tabii tabii, aynen, de. aynen. Şimdi gelenlere. Ya ondan sonra gelmiş, ben konuşayım defansla ilgili at diyorlar. Sanki defansa çok zamanları var. 50 yıl zamanla belki 5 yıl sonra şey savunurlar doktoralarını belki savunmak. Ondan sonra onun üzerine sizin işte bir tezinin bilmem ne sayfasında şöyle bir şey var, buna açık bu böyle olmuyor mu? Şöyle böyle bayağı evet, kritik savunma. giden. Evet, yani sen bu işi anladın i̇şte. mı? Savunabilecek kadar bu kadar uzmanların önünde biliyor musun? diye bir son sınavımız oluyor. Ee, mesela Hollanda'da benim bildiğim kadarıyla genelde size doktora verilecekse o zaman zaten savunmaya çıkılıyor. Yani aslında savunmada çok da kötü değilsiniz. Gene alıyorsunuz. Bayılıp ayılmadığınız sürece. Yani bir kavga edip alınıp mal böyle bir ters plef etmediğiniz sürece orada olduğunuz anlamda alınıyor birçok okul ama Gene bakın, hani biz genellemeyelim. İki, çünkü aslında orada yalnız da olmuyoruz. Paranişlerim de var öğrencisi. değil mi? İki tane. Benim iki tane e, sağlı sollu aynen paranim var. Yanında destek amacıyla oturan. Hı -hı. E, senin cevaplayamadığın durumlarda aslında onların da cevaplama hakkında. Tezi vardır. onlar da biliyor, senin Tabii. yerine cevap verebiliyor. Aynen. Şey Çoğu kendi alanında olmayabiliyor. O yüzden cevaplamak ihtimali evet. olmuyor. Şu an korona döneminde zaten onları onlar getirme şanslarına yok. Evet, evet. Bir de e, kendi senin e, çalışma doktoru doktora hocanın işte e, promotunun senin kendini aslında e, grubundan bölümünden okulundan gelen bir ekip hı hı. Aslında hem yine sana soru soran ama bir yandan da da seni de yine zorda kaldığını da kurtarabilecek hı hı. ekip karşı tarafta da tüm münazara gibi hı hı. karşı tarafta da e, tüylakta dört kişi diğer yerlerde dört kişi sanırım hı hı. E, alanındaki e, Dört hocalar Dengeli seçiyorlar yani. Hep senin okulundan değil dışarıdan, dışarıdan gelenleri de zorunda var. Evet, zorunda. E, Onlara yaklaşık 45 dakika veriyorlar. Geri 15 dakika senin o grubundan olanlara... ...şeyi sorunlar var. Değişik, evet. Yani o şeyler, sayılar ve süreleri çok söylemiyorum hocam. Evet. Evet. Belli olmaz her yere göre. Bunlar sizi zorluyor aslında birazcık. Ki savunabiliyor musun, şey yapabiliyor musun? Genelde zaten tebrikler, mebrikler, öyle bir kısımlar da var en başında. Ondan sonra diplomanızı alıyorsunuz ve artık o noktadan sonra sizin işte tüm dünyada doktor yani e, felsefe doktoru PhD unvanınız oluyor. Bu unvan ancak mahkemeyle hani de bir unvan, mesleğinize göre ait bir unvan değil. Hep hani ömrünüz boyunca artık olacak bir unvan oluyor. Çünkü bunda geçtiğimiz iyi oldu. Şimdi artık şuraya gelmek istiyorum. Biraz Hollanda doktoru dedik, de yaşam dedik, yaşam kısmına da gelmek istiyorum. Hollanda genel olarak tabi saatlerce konuşuruz ama. Genel olarak Hollanda nasıl bir ülke? İyi ve kötü yanlarını hepinizden biraz biraz dinlemek istiyorum Aytaç. Hayır bir de yani sürekli söz soruyor, söz hakkı olarak sürekli Aytaç'a soru veriyor. Hayır sonrasından hep Fatma'yı dinliyor. Ya sen orada moderatörsün yani biraz oraya farklı bir değin, buraya farklı bir değin. Yani soruyor da kime soruyor, neye soruyor yani. Yani işte biz de kimlerle uğraşıyoruz böyle işte gelecek benim kimlere kaldı gençler. Yani Hollanda küçük bir ülke ama benim çok aslında yaşamaktan çok mutlu olduğum, hatta Avrupa içinde bence yaşanması en güzel ülke olmuş. Hani Avrupa için daha güzel ülkeler var açıkçası ama tatil için daha güzel ülkeler İtalya, İspanya gitti bence daha güzel ülkeler tabii ki ama yaşamak için değil yaşamak için Hollanda çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hollanda küçük insanların çok Open-minded, hani açık, açık yarışta yani. ol, olduğu, ee, herkesin her şeye dese, kimsenin birbirine çok fazla karışmadığı, ee, güzel, yenilikçilerin çok fazla olduğu, yenilikçi bütün fikirleri insanların ee, çok açık oldu. Yani çok saçma dahi olsa herkesin ya acaba bir şey çıkar mı diye bundan Hı -hı. düşündüğü. Ya o, o iş tutmaz yerine du bakalım ne olur gibi bir fakat kafalı yani, e, Genelde şu oldu mesela çoğu ülkede gittiğinizde mesela çok saçma bir fikir bile söyleseniz insan ya yani bu saçma fikirler belki konuşmanın birinci dakikasında Hı -hı. şey yapar e, bırakır hani o fikri saçma tutmaz diye dinlemez. Hı -hı. Ama Hollanda'da insanların tutumu tam tersi oluyor. Ya yani şey fikir saçma bile gelse diyor ki. Ya bu adam bir şey düşünmüştür bunun hı. arkasında. Bu düşündüğü nedir acaba? Bunu bir anlayalım. Belki onun üstüne bir şeyler koyabiliriz. Hı hı. Hani yeter ki fikrin şey gelsin kulağa, daha inovatif bir şey gelsin. Evet evet evet. Yani küçük bir ülkede zaten yaşam standardının yüksek olduğu, işte mutluluk endeksinde yüksek yerlerde yer alan bir tarım ülkesi. Dünyanın en büyük tarım hı. ihracatçısı hı. Amerika'dan sonra. Ee, dediğimiz gibi işte temiz enerjiye önem veren, bir ülke aslında nispeten tabi bilenlerin şimdi şey yapıyor. <gülüyor> ama hani genel olarak medeni bir ülke Avrupa içinde güzel ülkelerden biri. Bu iyi yanları, peki kötü yanları neler Aytaç? Hava. Hava değil mi gördük? Yani, burada tadı ekleyici şu video içinde Direkt, direkt söyleyebilirim bunu. Evet, evet. Çok fazla yağmur var. özellikle kışın. Evet. Kışın çok fazla yağmur var. Bunun dışında çok fazla kötü bir şey söyleyemeyebilirim Hollanda ama havası gerçekten bazı insana evet. yani artık yağmasın yağmur diyorsunuz. Evet. Can, sen senin için artıları ve eksileri Hollanda'nın? Yaşamak ve doktora da da düşünebilirsin ama yaşamaya geçtik şimdi biraz daha. Artısı, bence evet. artılarından bir tanesi hatta. Kesinlikle tüm ülkenin bisiklet üzerine kurulu oluşum. Bayılıyorum. Seni çok Ülük özgürleştiriyor değil mi? Her yere gidebilme anla. Ee, buna da çok fazla yerin oluşu. her yerin. Yani Ona göre kurulu oluşum. Bisiklet parkları, yolları. Var. Aynen. E, başka artılarından bir tanesi. Ee, çok farklı hangisi, hangisi, hangisi? Düşünelim. Mesela ben onu şey sen düşünürken. Bisiklet mesela trenle birleştirilmiş. Yani trenlerin evet. elektrikli çoğunun olması. Ve tren şey var. Tren istasyonuna alabildiğiniz, gayet ucuza kiralayabildiğiniz bisikletler var bu şey. Tren şirketinin bisikletleri. Yani belli bir renkte. Ee, hani onu şunu yapabiliyorum. Bir yere gittim ben. Bisikletini bir istasyona bıraktım. Trene bindim. İndiğim yerde öteki bisikleti kiraladım. Gitti. Onu başka bir istasyonda bırakabilirim. Hani o şekilde. Hani bu sistemin kurulmuş, kurulmuş olması e, bizi çok, çok özgür. Bir Sanki bir araban verken. var da evet. Türkiye'de hani arabanın ve, ve her yerde de park yerinin olduğu, evet. park sorununu yaşamayıp da arabanız olduğunu hayal edin. Hani böyle bir hava yaratık. Bir, bir de, de bisikletin gerçekten herkes kullanıyor. Ben evet. ıı, ilk taşındığım sene Lahye'de yaşıyorum buranın. Evet. Iı. Gerçekten Aytaç çok sinemi bozdu. Oturmuş oraya. Cevdet'in sorduğu her soruya atlıyor. Sanki biz orada yokuz. Cevdet müdahale etmese hiç kızlar size bir cümleye başlayın demiyor. Bir kere yalandan ladies first dedi. Ona kim inanır yani? Bir de oturmuş yanın ayak. Bu nasıl saygısızlık ya? Başkenti sayılır. Resmi, yani, başkenti, resmi evet. bir başkenti aslında. Yani orada şeyi bile görmüştüm gerçekten. Yani böyle PR değilmiş. Başbakanı gerçekten böyle yanında sadece iki tane programa. Evet, böyle <gülüyor> Onda bisikletle giderken falan bir çok defa gördüm. Şeyin e, düşesi çocuklarını okula götürmesi yani herkes ağadan evet. e, zeyhe herkes bisikleti kullanıyor. Bir statü belirtisi değil. Evet. Herkesin gayet kullanabileceği yani altın kaplı falan bayağı hı hı. Yani. bir bisiklet falan. Yani artılarından bir tanesi hı. daha hiyerarşi yok. Hı unvan ee, işte efendim profesör bilmem kim işte hı. bey bayan falan öyle bir hı. şey yok. Hele ki biraz da samimiyet de hani beraber çalışmaya başladıktan sonra. Teşekkürler. Eşit siz de değil mesela. Hmm. Hollandaca işte bir hocana kalkıp da işte ü diye siz diye bahsettiğinde ben yaşlı mıyım diye ben çok fazla tepki aldım. Hmm. Yani niye siz ve sen ayrımı var onların dizinde çünkü. Sen, sen değil, ismiyle de ismi de hitap ismi ediyoruz. Yani mesela diye. Türkiye'de, evet. Türkiye'de ben çok bir fark etsem. Türkiye'de bir hocaya gidip direkt ismiyle hitap etsem hmm. yani ben mesela lisans aygıyanımıza olmayacak bir şeyde. Evet. Burada hani böyle birine gidip böyle işte hocam desen ya da işte hani hmm. onu lisesi bir şekilde söylesen ya yani da Hollandasını söylesen çok tuhaf bir kaçan bir şey. Herkesin birbirine evet. ismiyle hitap ediyor burada. Ve Celal Şengören işte biz diyoruz, diyoruz yani. Öyle bir şey şey şey Celal nasılsın bugün falan ne <gülüyor> yapalım <gülüyor> Celal? Hani gibi. Ya Şimdi bunu çok yanlış anlıyorlar şey ama o burayı geldi geldi. Yani yurt dışında düşündüğü için. Şey. İnsanlar arasında bir sınıf ayrımı yok. O bence çok Tam onu diyecektim. Evet. Sınıf ayrımı yani cidden Hı. mesela ne kadar çok geliriniz varsa ona göre vergi yüzdesi Hı. artıyor. İşte az olanlar çok az vergi alıp de yardım etmeleri, kira yardımı, de, sigorta yardımı. Gibi gibi bir sürü yardımları yapmaları ve vergileri çok düşük tutmaları çok kazanandan da verdiği Hani bir şekilde seni eşitliyor aslında hayat standartların bir yerlere geliyor. Hani evet. o, o, o, o güzel bir özellik olarak sayabiliriz. Peki tam o noktada şeyi sorayım, dil bariyeri oluyor mu? Mesela Felamenkçe konuşuyorlar değil mi? Felamenkçe Türkçesi, Hollanda'da? Hollanda'ca, Sülemenkçe farklı, o ben olarak, ben olarak. Yani, çok karıştırılıyor. Evet, yani e, Hollanda'ca konuşuyorlar. Dillerini bilmenize gerek var mı? Çünkü Türkiye'den gelecek için gerekir. İngilizce ile en rahat yaşayabileceğiniz Belki ülkelerden biri. Peki doktorada da zaten eğitim ileride. Ve İngilizce de iyi konuşan, aksanı ağır olmayan, iyi konuşan, iyi bilen ülkelerden biri. Dil Her yok diyebiliriz olan. o yüzden evet. aslında İngilizceniz varsa. Çok lokale gidilmediği sürece sanırım. Peki Türk olmak. Hollanda'da Türk olmak. bir Bunu sorayım. Ayrıcına uğradığınız olur yani, mu Türk, Türk olmalısınız? Yani Türkler iki şekilde düşünüyorlar Hı. burada. Bir, daha önce böyle hani 50'lerde 60'larda gelip burada o neslin devam ettiği Hı. Türkler olarak düşünüyorlar. Ankara Ay. Ay. başlayan. Aynen öyle. Ee, daha mi? çok Türkiye'yi o zaman iş gücü olarak, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu iş gücü olarak gelen Türkler olarak düşünüyor. Bir de son dönemde özellikle böyle expect olarak, yani daha böyle... Çatışan. Aslında ee, mavi yaka beyaz yaka. Aynen öyle. Hani daha kalifiye elemanların geldiği Türkler olarak düşünüyorlar. Hı hı. Hani bunları ikiye ayı ayırabiliyorlar açıkçası. O iyiymiş evet. Yani ben onu görüyorum hani iki sınıf yani iki armakas hani çok güzel bir şey değil hani hı hı. ama bu iki farklı tutuyorlar bir şeyde hı hı. Türkler olarak. Hı hı. Yani ben hiç böyle ürkçüler falan hiç maruz kaldım, maç kesmeyi hiç kalmadım burada yani kendime. Ben de kendi adıma diyebilirim onu. Ya, o Beni çok rahatsız edici. Belki olmuştur hani. Benim rahatsız olduğuma ben böyle bir şey yaşadım diye hatırladığım bir şey yok benim. Ben de dört yıldır buradayım, master'ı, iş hayatını ve doktorayı gördüm. Onun için sorayım o kadar. Peki, son olarak şeyi sorayım. Maddi durumlar nedir? Yani bir doktora maaşıyla geçinilebiliyor mu? Durumlarınız nedir? Piyanlara bak. Normal şartlarda geçinilir. Eğer çok fazla. Yük yoksa değil mi? Yani, yani çok yüksek. Güçsen... düşünürsek. Hı -hı. Yani tek başına rahat yaşayabilirsin, hani bir başkasıyla ev paylaşman da gerekiyor. Hı -hı. Ben öyle böyle yapıyorum, tek başına. Sıkıntı çekmeden, geçin sıkıntısı çekmeden. Haydımımı yapıp yaşıyorum yani. Hı -hı. Yani şundan bahsetmek bence önemli. Ee, bir sanayiye gidip çalışsanız orada alacağınız maaşla, doktordan alacağınız maaş arasında çok büyük bir fark yok. Yani çoğu ülkede inanılmaz uçurumlar var. Hı hı. Hollanda'da birbirine çok çok yakın yani Hani neredeyse aynı diyebileceğimiz mevlağları alıyorsun. Hı hı. Onun için hani bu kadar yıllık tecrübeli bir çalışan olarak alacağınız maaş alıyorsunuz. O da sizin gayet aslında letali hayatınızı idame ettirmenize gayet yeterli oluyor. Evet. Ve her senede artıyor zaten. Hı hı. Belli oldu değil mi zaten? Tabii her maaşı sene, fiks 4 sene maaş yok. Hı hı. İlk sene daha alttan başlayıp, ki yetecek bir miktarda başlayıp, sonradan tek tek tek artan evet. ki ilk o işte go, no go geçtikten sonra da orada da bir yükseliş, bayağı bayağı bir yükseliş işte Ve Türklerde özellikle master'ını burada yapmamış direkt doktora için geliyorsa, %30 vergi avantajı diye bir e, hmm, kural, evet. kural var. O, o da e, çok daha fazla arttırıyor tabii. Mahşin'in %30'undan bilir vergisi alınmıyor, ehliyetin varsa o ehliyet burada hemen otomatik çevriliyor. Gibi değil mi? Başka avantajı var mı? Var başka, başka avantajı da, şey. da sağlık kurdurumundan... Araştırsınlar da. onları, onu da şeyle bırakalım, geyicilere bırakalım. %30 Hı -hı. avantajı nedir diye baksan. ama Onun için buraya direkt öğrenme, öğrenci olarak değil, direkt iş olarak. Yani bir çalışmak için evet. ilk girişine çalışmak için giriyor olmalısınız. İlk bir yıl içinde. girişiniz. Doktor girişimiz. olmak zorunda da enfoya olmalısınız. Başka baksana. bir işte. Bu da gelen kişiyi hani ilk 5 yıl mı, 3 yıl mı ne tutmak evet. hani burada evet. gitmesin gibi bir artısı var. Zaten ben. amacı kalifiye elemanları ülkeye evet. çekmek, amacı o yani Beyin sayesinde ülkesine gelen bir evet. aldığı evet. beyin için arttırmak. Tatildeyiz. Yok videomu çekelim, bilmem Yoksa benim içinde yok ki ne çekeceğim yani. Ben şey yaptılar. bizi aldım. Bir kere Instagram'a aldım. Bir daha niye çekiyorsun? Kadınlar programına aldım. Bir daha program istiyorlar. Hadi çek çek dedi. Ya kameramanı ayrı bir ay yerde... da Konuklara ayrı bir dert. Oturmuşlar yanıma iki tanesini. Konuşmuyor zaten. Ben bekliyorum. Bana bakıyorlar böyle konuş konuş konuş. Kesin ha şimdi de bana de çok konuşuyorsun sen diye. Halbuki ben kurtarmaya çalışıyorum. Konuşsalar ben konuşmayacağım. Gerek mi var? Yok tabii ki. Ya bir de bu ne ciddiyetsizlik. Birisi gitmiş orada süslenir. Tamam özen veriyor ama bekliyoruz. Abi. Saat kaç oldu? Güneş kaçtı. Verdim o. Öteki gelmiş yalın ayak. Gitmiş Fatma'nın pembe terliğini almış. Ondan sonra... Ondan sonra ayak ayak üstüne atmış bir de. ''Yok diyor, ben diyor İsveç'te yaşadım, yok orada yaşadım.'' diyor. Bir tanesi itiraz eden ''Hayır, ders de veriyoruz, ders de veriyoruz.'' diye o da tutturmuş, o da itiraz eder. Ötekine dersin ''Evet Fatma, sen ne diyorsun?'' dersin kalır böyle. Bir ara dedim ''Arkadaşlar canlanın artık, canlanın. Herkes önüne bakıyor. Sıkıldım, bitti, enerjimiz düştü.'' dedim. Ondan sonra hop ara verdim. Bir döndüm, almış kucağına yemek diyor orada, çekim anında. ''Ne yapayım ben? Ben ne yapayım şimdi?'' Öğlenden, sabahtan hazırlanmaya başladık. Öğle, sabah bir çektik, öğlen bir çektik, akşam bir çektik, ertesi gün bir çektik. Beğenmiyor. Beğenmiyor. Böyle bir şey yok. Yok diyor saçın, yok diyor başın. Yok diyor işte efendim sen iyi doktora yapamamışsın, sen çık sen gir. Bir sürü iş. Kameranın orası diyor, burası diyor. Soruları zaten sıkıştırdıkça sıkıştırıyor. Of. Cevdet diyor ki, ben bütün her şeyi hallediyorum. Kameraya koymuş bir tanesi, musçana. Saptanço oynuyor, kameraya bakmıyor, Oo, kafaya göre takılıyor. Saptanço zaten yapsa, becerse içim yanmayacak. Oo, onu da, da yapamıyor. Neyse, böyle prodüksiyon mu ama idare ettik işte, devam ettik. Gelmiş oraya işte, yok doktora nasıl? Ya zaten ben doktora sıkılmışım, gelmişim buraya. Niye bana doktoru hatırlatıyorsun ya? Neyse en son kendimi de koydum. Şimdi dolaşıyor, duymasınlar. Öf yani, öf! Birinin saçı bitmez, ötekinin bilmem nesi bitmez. Biri çekerken satranç oynar. Ödüm koptu orada, kameramı bozuldu diye. Fatma'ya soru soruyorsun, hok diye kalıyor zaten bir de yani. Ondan sonra yani... Ya bir konuş biraz şey oluyor yani. Dur, başla, dur, başla. Bir de dedim ki arkadaşlar, kısa cevap verin. Kısa cevap verin. Oldu 40 dakika sonra izleyici bana geliyor diyor ki çok uzun, izleyemiyorum diyor. Ondan sonra eğer böyle olmaz, böyle olmaz. Ben kimlerle çalıştım? Celal Hoca çekerim daha iyi. Bunlar kim yani? Uğraşıyorum böyle. Fatma, Fatma ya. Başladık programa. Başlayacağız dedik artık 3 saat geçti arkadaş ya. Bekle, bekle, bekle, bekle. Saatlerce süsleniyor ya. Sen bilim insanı mısın, modern misin arkadaş? Bu kadar süslenilir mi ya? Bir yandan satranç oynuyor, bir yandan bizi çekiyor. Anlayamadım. Bir ara dedim kamera gitti herhalde. Ben hem ondayım. Hem onu yönet, hem soru sor, hem... Çok konuşma. O, herkese eşit konuştum. Ay bıktım. Yıldım ya. Vallahi yıldım ya. Zor arkadaşlar zor. Gelecek birinde yapmak da zor ya. Ya diyorlar ki, gitmişler sağda solda yaşamışlar. Ya gitmiş bir hafta kalmış orada yaşadım diyor ya. Allah'ını seviyorsan ne olur bir hafta turist olarak gitmişsin görmüşsün üç beş ya. Yaşadım olur mu ya? Yaşayacağım. Ya bellidir yani uzun vadede 5 ay 6 ay minimum yaşaman lazım. Bir hafta gitmiş yaşamış diyor. Bir de dedim ki hani görüşlerinizi alalım dedim. Survivor'a döndü arkadaş kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes birbirine arkadan vuruyor. Bu nasıl bir arkadaş? Siz o inanmayın şeyde gözüktüklerine. Bunların hepsi rol. He bizi montaj, he bizi rol bunların. Hiç hiç güvenmeyin yani. Ee, Survivor gibi yapmayı çalıştık ama hangimiz Survivor'ı izliyoruz çok tartışılır. O yüzden bu aralarda da ee, şakayla karışık, böyle tatlıç ee, birbirimize ufak değdirmeler yapmaya çalıştık. Ama ıı, hepimizin çok güzel eğlendiği. Şöyle bir anda, ay evet ya bu sohbetlerimiz aslında neden gelecek bilimlerle paylaşmıyoruz. Neden e, belki bir şekilde duyacak, e, heveslenecek, belki de yolu daha fazla açılacak, korkmamasına sebep olacak birçok gence. E, muhabbetimizin içine alıp onlara da değinmiş olacağız. Neden çekmiyoruz dedi Cedet. Ve e, çok güzel bir şeye sebep oldu. Çok eğlendik. Çok güzel geçti. Bundan Yok yok, gayet ikisi de gayet iyi bilim insanı, gayet ikisi de alanlarında çok başarılı insanlar. Cevdet de mükemmel program yapıyor. Muscan da gayet de son derece yardımcı oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz Gayet eğlendiğiniz çok güzel bir akşam oldu bizim için. Genel olarak çekimden çok zevk aldım. Zaten Cevdet bize bu öneriyle gelmedi. Biz beraber böyle bir çekim yapalım dedi. Çünkü oturduğumuz yer, bulunduğumuz ev çok tatlı. İşte Arkadaşlarını çok sevdiğim arkadaşlar. Bu kadar söylediğim laflar, işin şakası. Biliyorum bu çekimden sonra birkaç şeyden alınabilirler ama lütfen alınmayın. Yani kaç yıllık arkadaşlarımız var. Teşekkür ederim. Şaka bir yana arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlginç bir şey yapmaya çalıştık. Umarım e, beğenmişsinizdir. Bakalım bu ekibi bir daha toplayabilirsem, dileme hapsedebilirsem, ayarlayabilirsek güzel şeyler yaparız. Lütfen yorumlarda bize iyi bulduğunuz yerleri, komik gelen yerleri ya da işte sorularınızı yazın. Arkadaşlarıma da linki vereceğim. Belki gelir YouTube'a cevap olarak size yazarlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tatillerinden bir 3-4 saat bayağı bir harcamış oldular. Sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradan e, e, güzel şeyler konuştuk diyorum. E, Araba dediği başka şeyler de görürler belki e, söz vermeyelim ama e, çok sağ olun. Güzel oldu. Bu hafta sonu tatilimiz için bunu da sıkıştırmış olduk. Evet. Bakalım kurgusunu güzel yapacağız. Musiçana tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Aytaç, Cansel, Fatma ve ben Deniz bunu anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. <gülüyor> <Görüşmüş olsun. gülüyor> Aynı zamanda bakaksana dayanır ve tatmin eder. O 3 mu lan o? Şey. O galiba. Hayır hayır. 3 taşlamamayın ya.